Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 15 Mart çarşamba günü Adıyaman Gölbaşı ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeyiz. Depremden sonra bu kez de sel felaketiyle karşı karşıyayız. Şu an Mimar Sinan Mahallesi'nde gördüğünüz gibi e, yağmur suları, çadırları etkilemiş durumda. Bakalım çadır içinde kalanlar ne yapıyorlar? Hocam geçmiş olsun. Aramasınmemedim. Eee geceyi nasıl geçirdik? Çadır su aldı mı? Aynen aynen. Bura değil de şu tarafa fazla. Bir saniye. Komple su içeride şu anda. Ee, gece nasıl geçti? Baya şiddetliydi. Gece şiddetliydi. Kapçeler geldi, kum indirdi. Bu, evet, buraya var. kepçeler çadırlara su gelmesin diye böyle kumla bariyer yapmaya çalışmışlar. Ama çadırda yaşayan vatandaş e, sulardan etkilendiklerini söylüyorlar. Bir sorabilir miyiz müsait mi diye? Onlar da bu tarafa geçemiyor. yok. İçeride evet maalesef mahsur çadırdakiler mahsur kalmış durumda. Ee, i̇çeriye de girme imkanımız yok galiba. Ben şöyle çadırın etrafını bir dolaşayım. Ki burası Adıyaman Gölbaşı'nın Mimar Sinan Mahallesi. Yani e, çadırdan daha doğrusu selden hani çok fazla etkilenmez diye ben düşünmüştüm ama gördüğünüz gibi yağmur suları geliyor içeriye girme hmm. bir bakalım şimdi hocam geçmiş olsun ee, bir çadırın fermuarını açma şansımız var mı? hocam benim elim dolu da Ha. İlyas sen çadırı Şemsiyeyi bir tut ha, Sen de ayakkabı şey Şimdi Açmaya çalışacağız ama İçeridekiler de mahsur kalmış durumda ee, Hocam şey müsait mi Kamera çekmeye ha, Maalesef Şu an çadırdaki durum bu şekilde ee, Çadırın Girişini böyle Su basmış durumda Çadırda yaşayan vatandaşlar sudan etkilenmiş durumda maalesef bak. çadırda yaşayan vatandaş gece, ee, <gülüyor> çadırın su bastığını söylüyor. Gördüğünüz gibi çadırın altı gece tamamen su suyu için kal evet vatandaş gece suyu çevirmek için çok uğraştığını söylüyor ama maalesef selden etkilenmiş durumdalar. Hocam çok geçmiş olsun. Dışarıya da çıkamıyorlar. Gördüğünüz gibi burayı tamamen su basmış durumda. Ben hemen şöyle bir kapatayım. Burada biz zaten böyle çizmelerimizle ancak dolaşabiliyoruz. Burası Adıyaman Gölbaşı. Mimar Sinan Mahallesi. Selin vurduğu Adıyaman'ın ilçelerinden bir tanesi ee, Tut ilçesinde de buraya yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Tut ilçesinde de maalesef sele kapılan bir konteyner ee, sonrası konteynerda yaşayan bir vatandaş ölü. 4 vatandaş da kayıp şu an Adıyaman Gölbaşı ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'nde selden etkilenen 3 tane çadır bu şekilde arkadaşlar